Yeh tim, çekme daha bunlarım. sigaranın kafas kadar mı senin dostlarım? Geçmiş gibi söndürsem de din gibi hatırlarım. Gaza geldi neden samına ulk varım O zaman senin kullandığın sineyler gibi Hiç değişmedi İki senedir sen dost denedin Kasımda görünce sene değil Karbon koyu ver altına deledin Denedin oradan da kovuldum Boş. Şimdi kaç para acaba bedenin? Evet doğru ben kelame eyledim Sözü de mahtı selam eyledim Verecek cevabın olamaz Lakin sen gerçektir yalan eyledin Ne diyebilir ki Mr.Cock Geçirsene yine kinevi Hadi canki Bu seferki kafa yapsın ama Ex-New Yorkluğun kanki Kimler sattı acaba Seni iyi düşün pesimiz Elimde çok ko Var, bilirsin sana vermeyim mi sen? Emsalin çok fazla ama sen peynir el başında nisal bir de senin style acaba nerelerden ithal Sıklenmez ki deyip inle şofarı ne iltiği Dost atıp ona bunu laf atıp yapardınız ipi Sonra da gelip vites şimdi o minler Bizi yok sayarken düşünseydin dostluğu, disi vesaire ya da bizim yapabileceklerimizi Her neyse siktir et. ya hadi gel selam edelim Bu gece gündüz seni acaba haberi, deri, Sen sert değil en iktidarsız ünsüz. Bunlarla bizi de yıkandır bebeler ya Hadi gel selam edelim gece gündüz Kurtarır mı seni acaba birileri lan Sen sert değil en iktidarsız ünsüz. Bunlarla bizi de yıkandır bebeler Sen sert değil en iktidarsız ünsüz En iktidarsız ünsüz sensin bir Ya La yeah. Poet Yekirisist yeah, Rozier yeah. 2006 Uzak dur Çeneni açma artık Savaş istiyorsanız savaş